Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde Promos'la ilgili bir kombinasyon yayınlamıştım. Aynı kombinasyonu bu sefer değişik bir şekilde paylaşacağım. Şimdi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Türkiye Extended İstanbul versiyonu yayınlandı. Bu kombinasyonda diğer Türkiye haritasını çıkarıp bu Türkiye Extended haritasını ekleyeceğiz. Bütün değişik bu kadar. Onun dışında başka herhangi bir fark yok kombinasyonda daha önce kombinasyonu yapanlar, eğer bunu denemek isterlerse gösterdiğim şekilde yapabilirler Rodos adası güney bölgesi dosyaları üç tane güney bölgesi İngilizce dil dosyası promos dosyaları yedi tane toplam bu pulantre bu ilk var dört dosya Polantrebuil için spesial transport dlc'sine sahip olanların kullanması gereken bir eklenti bu. Bunu sadece özel transport dlc'niz varsa kullanacaksınız arkadaşlar. Polantrebuil'in üstüne gelecek. Polantrebuil için bir eklenti bu. Bu Poludniova Polska Polantrebuil için bir eklenti. Hem Promotes hem de Polantrebuil olmadan çalışmaz bu dosya. Promotes'un Orta Doğu eklentisi iki dosyadır. Bunun hemen üzerine TR Extended'in map dosyasıyla model dosyası geliyor. Bunun üstüne de Promods için bir bağlantı dosyası var. Bunu kullanıyorsunuz. Promods'la Rodos arasında feribot bağlantısı, Litvanya yeniden yapılandırma haritası, İsrail Lübnan sınırlarını açan bir mod bu. Rus map haritaları 4 tane. Peterfor Rus map Petersburg eklentisi bu güney bölgesi 9'un 1.39'la çalışması için fix dosyası raw extended 2.8 4 dosya eğer raw extended 2.8'iniz yoksa raw extended 2.5 kullanabilirsiniz bunun yerine eğer raw extended 2.5 kullanacak olursanız arkadaşlar bu şeyi şu roxended 2.8 ve güney bölgesi dosyasını yol bağlantısını kullanmıyorsunuz iki buçuk kullanacak olursanız bu 2.8 için sadece roxendedin 4 tane dosyasını ekledikten sonra Extended, Provence 251 Rusmap 231 ve Polantribule 244 için yol bağlantısı dosyası roxendedin hemen üstüne geliyor x8 için Güney Bölgesi yol bağlantısı, Roxandet için İngilizce şehir isimleri. Medmap İtalya'da küçük bir bölge ekliyor. Medmap ve Rodos Adası arasında yol bağlantısını sağlayan daha doğrusu feribot bağlantısı sağlayan bir dosya. Bütün dosyalarımız bu kadar. Zaten daha önceki kombinasyon da aynıydı. Burada değişen bir tek Türkiye haritaları. Türkiye haritalarının dışında başka herhangi bir değişiklik yok. İndirme linklerini yine her zaman olduğu gibi videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bu Türkiye haritası gerçekten çok güzel olmuş. Onu hemen söyleyeyim. Yani İstanbul mükemmel olmuş. Oynadığınıza değecek. Yani... İstanbul'da kamyon sürdüğünüzü gerçekten hissedeceksiniz. Bu arada iki tane daha dosyamız var. Geçen videoda da göstermiştim. Bu ETS2 harita kombinasyonları için bir harita arka planı. Harita zemini yani. Bu da rota danışmanını ekranın en üstüne taşıyan küçük bir mod. Bütün bunlar Yani şu ikisi. Seçimlik isterseniz bunları eklemeyebilirsiniz. Eğer rota danışmanından memnunsanız bunu eklemeyebilirsiniz. Etse'nin kendi harita zeminden memnunsanız da bunu eklemeyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de hemen haritamıza bir bakalım. Haritamız böyle arkadaşlar bu İstanbul. İstanbul'da oldukça fazla yer eklenmiş. İstanbul çok büyük gerçekten. Yani çok büyük bir İstanbul olmuş ama tabi bunun karşılığında FPS ile ilgili bir sorun yaşayacağınızı da bilmeniz lazım. FPS oldukça düşük oyunda. Ben örneğin %200 kullanıyordum en son ölçek olarak. Artık %100'e düştüm. Aynı mesafesini ve aynı kalitesini düşürmek zorunda kaldım. Ancak öyle 40 FPS elde edebildim. 60 FPS zaten olmuyor bile yani. Normalde benim bilgisayarım 1.37 sürümüne kadar %400 ölçeklemeyle ve en üst ayarlarda 60 FPS alıyordu. Bu SSAO çıktıktan sonra FPS düştü. Ben de ölçeklemeyi %200'e düşürmüştüm. İstanbul'da oynayabilmek için... Bunu daha da düşürmek zorunda kaldım. Bu konuda bilginiz olsun. TPS e oldukça düşecek. Eğer çok düşük özelliklere sahip bir bilgisayarınız varsa İstanbul başartır. O konuda bilginiz olsun. Diğer harita bir önceki kombinasyonun aynı. Burada bir tek Türkiye yok. Yani eski Türkiye yok. Onun dışında... Başka da bir şey yok. Bu Türkiye haritasından kalma değil. Promos'tan gelen bir bölge bura. Promods'un bölgesi yani. Onun dışında Orta Doğu eklentisi var. Medmap Map var. Promods var. Rus Map var. Güney bölgesi var. Polonya var. Polantribuild. Polantribuild'te küçük bir bölge var yine. Litvanya var. O kadar. Haritamız bu. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok haritanın. ETS 2'nin son güncellemesinden sonra bu rotalarla ilgili bir sıkıntı oldu. Nedense. Özellikle bu İstanbul kesimi yüklendikten sonra oluyor bu. İstanbul'la ilgili her bir sorun var. Yani oyunun oynanmasına engel değil. Ama e, kesinlikle bir problem var. da ne olduğunu henüz anlamış değilim. Yani İstanbul'da kamyon sürebiliyorsunuz ama rota danışmanı ile ilgili bir sıkıntı var maalesef. Onu da bu arada söylemiş olayım. Muhtemelen siz de karşılaşacaksınız. Mahviye piyasasına bakalım bir de. Tam uzandda bu şekilde yükler var. Arkadaşlar bir sorunla karşılaşırsanız yazarsınız, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.